Hayırlı günler esenlik dolu saatler güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz Evet EKPSS sınavı bitti hep böyle inanılmaz sorular yağıyor hocam işte şu puanı aldım atanabilir miyim şu puanı aldım atanabilir miyim şu puanı aldım atanabilir miyim biz de dedik ki bu puanları ayrı ayrı ayrı ayrı ele alalım size ona göre yol gösterelim istedik. Evet Çetin Sarıgül hocam ile e, bu puanları değerlendireceğiz. Çetin hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Güzel ve keyifli bir yayın diliyorum herkese. Evet Çetin hocam e, şimdi biliyorsun e, puanlarla ilgili e, EKPSS gençliğimizden e, çok yorumlar e, alıyoruz. Evet. E, EKPSS'den e, 50 ila 60 puan alanlar yani ne yapması gerekiyor, yani nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor? Yani atanamazlar mı, çok düşük bir puan mı, yani neler önerirsin? Evet hocam, puanın düşüklüğü gibi görülebilir. Ama bizim her zamanki söylemimiz, EKFSS'de aldığımız her bir puanın ayrı ayrı bir değeri var. Bu puanlar da malum üzere 4 yıl geçerli. O yüzden belki birinci tercihler için demiyorum ama ondan sonraki tercihler için doğru ve düzgün tercih yaptıklarında bu puanlar da kesinlikle fayda görür. Hatta bizatihi şunu söyleyeyim ben 50-55 puanla bile EKPSS'den atanan arkadaşlarımı tanıyorum. O yüzden bu puanların azlığı kesinlikle moral bozukluğu yapmasın. Bu puanlar da değerlidir. Ee, özellikle ve özellikle e, lisans mezunları için çok değerlidir hocam. Peki e, Çetin hocam e, normalde mesela 50 ile e, 60 puan arası alanlar yani e, bir önceki e, yıl e, puanlarını kullanabilirler mi? Evet hocam e, o 4 yıllık geçerlik süresi tabii ki bir önceki yıllarda kullanır. Mesela bir aday bu sene 55 puan alsın. 2020 sınavında ee, örnek veriyorum 65 puan alsın. 2020 sınavında aldığı puan geçerli olacak tabii ki. Ee, mesela e, 2018 sınavında e, diyelim ki yüksek bir puan almış olsun. Bu yılın sonuna kadar yapılacak atamalarda bu puanı da 4 yıl süre olduğu için kullanabilir. ÖSYM en yüksek puanı dikkate alıyor tercihlerle. Peki 50 ile 60 puan arası alanlar bir sonraki KPSS sınavına da çalışmalı mı sence? Tabii ki hocam bu sınav bir ders niteliğinde olsun. Ben neden 50 ile 60 arasında puan aldım? Hangi sorularda hata yaptım? Hangi genel kültür mü, genel yetenek mi sıkıntılı? O şeyleri yani o durumları göz önüne alıp bir çalışma takımı oluşturup 2024 için ee, hazırlıklarına şimdiden başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zaman su misali akıp geçiyor hocam. Bir de bakmışsınız 2024 olmuş. Evet. E, genel anlamıyla toparlamak gerekirse e, 50 ile 60 puan e, alanlar e, atanma şansı var diyorsun. E, çetim evet hocam. Var. E, var. Bu bir. E, akabinde yine e, bir önceki e, EKPSS sınavı puanı yüksek ise bu puanı da kullanabilir e, diyorsun. Ee, evet, aynen hocam. Yine e, 2000, e, yani bundan sonraki EKPSS sınavına da e, çalışması e, engelli birey açısından e, iyi olur e, diyorsun. E, bunu da. Aynen e, doğru anlıyorum. Aynen hocam. Aynen. E, ve aynen hocam, e, tercihleri de çok iyi yapması gerekiyor. Böyle bir ayrım yapmaksızın işte hizmetli memur vesaire falan. E, bu ayrıntı da e, önemli. Ee, onun evet, için de ne diyebiliriz? Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok hocam. Moral bozukluğu kesinlikle oluşturmasın. <gülüyor> Onu söyleyeyim. En önemlisi de bu zaten. Evet arkadaşlar. Gerçekten yani EKPSC'den hangi puanı alırsanız alın. Moral bozukluğuna asla ve asla yer vermeyin. Allah'ın izniyle yani önümüzde bir seçim arafesi de var. Belki. Yani alımlar çok çok yüksek olur. Sizlere de şans doğabilir ya da hiç kimsenin tercih etmediği bir yeri siz tercih, tercih edebilirsiniz, atanabilirsiniz. Yani bunlar nasip işleri, nasibiniz varsa Allah'ın izniyle olur. Evet Çetin Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu yayını sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayınımız EKPSS'den 60 ila 70 puan alanlar olacak arkadaşlar.